TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground, Live 78, YouTube Tarık Haber TV ve Kemal Tarık'ın masyaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımıza tanıtacak olursak Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler diyoruz ve ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün İstanbul için imsak saati 05.09 dokunacak değerli izleyenler yani imsak olacak. Diğer yerimizin imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarikhaber.com'dan öğrenebilirsiniz. Ve Borsa haftanın ilk gününde yükselişi açtı. Dolar 19,,19'da da yükselişle. Euro 21.90 milyar yükselişle altın 1.224 de yükselişle ve İstanbul Borsası günü 4.839'a göre yükselişle kapattılar. Son dakika haberine göre, ilk yerli otomobil TOK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Bugünden itibaren yollarda göreceğiz. Son dakika haberine göre ilk yerli otomobil TOK T10X Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Tören açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan inşallah bugün itibaren TOK'u yollarda görmeye başlıyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan'a teslim edilen TOK'un plakası dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOK için kredi konusuna da değinerek kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaitdir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler diye konuştu. Son dakika, ilk yerli otomobil TOK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Bugünden itibaren yollarda göreceğiz. 3 Nisan 2023-16.51 son güncelleme, 3 Nisan 2023-19.08 Son dakika haberi. İlk yerli otomobil tokte 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşallah bugünden itibaren TOK'u yollarda görmeye başlıyoruz, ifadelerini kullandı. Erdoğan'a teslim edilen TOK'un plakası da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOK için kredi konusuna da değinerek kamu bankaların bu noktada kredi yastıkları müsaittir. ele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler diye konuştu. Takip et. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen ilk TOK 10 x teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsa olan Gemlik Renkli top makam Aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34E-2071 plakalı Anadolu, Renkli topun önünde poz verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank ile topun Ortağı, Baba İtler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a içinde araçlara ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı kitler teslim edildi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettiklerini belirtti. Ülkenin gururu yerli ve milli marka TOK'un ilk siparişini 2019 yılında verdiklerini, bugün de ilk akıllı cihazı teslim aldıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. TOK sipariş rekorları kırdı. Türkiye, yüzyılın ilk meyvelerinden olan TOK'un tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak da olmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz, bu proje daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın katbekat kat fazlası TOK için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktı ilk gün TOK sipariş rekorları kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOK'un tüm testleri alnının akıyla verdiğini, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobil olduğunu söyledi. İnşallah bugünden itibaren TOK'u yollarda görmeye başlıyoruz, diyen Erdoğan şunları kaydetti. Yolunda bahtında açık olsun TOK. Tüm baba itleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin gözbebeği olan toplu da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolunda bahtında açık olsun diyorum toplu. Rabbim tekerine taş dedirmesin. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Anadolu renkli tokla bindi. Erdoğan çiftli tok yöneticisi, CEO Gülcan Karakaş'tan araca ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaptanlığında Eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Baran ve Gürcan Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında TOGİL'e tur attı. Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Neler hissettiniz sorusu üzerine Erdoğan, bu heyecanı sizler nasıl duyuyor ve hissediyorsanız bizler de çok daha fazlasıyla hissettik ifadesini kullandı. Dünya Yollarında da toku izleyeceğiz. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunun bilindiğini anımsatan Erdoğan, devrim otomobilinden sonra bize de devrim otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da devrim otomobili topu izleyeceğiz, takip edeceğiz dedi. Erdoğan, doktor Sırat, Konfor gibi ne aranıyorsa bulunabileceğini belirterek, kullandıkları Anadolu renkli topun eşi Emine Erdoğan'a ait olduğunu, bu rengi ve plakayı eşinin seçtiğini söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan diğer toptaya e işaret ederek, bizimki de burada. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız, dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teslimatın yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Erdoğan, teslimatın yarın yapılacağını, o otomobilin renginin de Anadolu olduğunu ifade etti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyöyev'e de gidecek. Randevu bekleniyor, diye konuştu. Toka 177 bin ön siparişin alındığına da işaret eden Erdoğan şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten 177de 277 de olur Talihlisi çok bizden torpil isteyen var dedik biz torpil işine bakmayız şeklinde konuştu Aracı özendirmek adına kamu bankaları bir kredi paketi açıklar mı Bu bir teşvik mekanizması olarak gündeme gelebilir mi sorusuna da Erdoğan olabilir Niye olmasın çünkü kamu bankaların bu noktada kredi yastıkları müsaittir. ele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür yanıtını verdi. Emine Erdoğan, ülkem adına gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise tarihi bir anın hep birlikte paylaşıldığını belirtti. Toplum Türkiye'nin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın kullanımı da çok rahat. İçinde kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun diye konuştu. Laka'daki 2071 vurgusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, e hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071'de Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak dedi. Erdoğan çifti daha sonra programı takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirdi. Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir o ekranlarda izlediğer haberimize geçiyor. Tanrıca Özcan kendisine şişe fırlatan AK Partili meclis üyesini dışarı çıkarttı. Bolu Belediye Meclisi'nde gergin dakikalar yaşamaya devam ediyor. Şubat ayı oturumunda AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar, Belediye Başkanı Tanrıca Özcan'a su şişesi fırlatmıştı. Bugün yapılan oturumda Özcan Çınar'dan özür dilemesini istedi. Gergin dakikaların yaşandığı oturumda AK Parti üyeler Çınar'ın çevresinde toplandı. Talibi reddelen Çınar, Zabıtlar eştiğinde dışarı çıkartıldı. Tancı Özcan kendisine şişe fırlatan AK Partili meclis üyesini dışarı çıkarttırdı. 3 Nisan 2023 1851 son güncelleme 3 Nisan 2023 1851. Bolu Belediye Meclisi'nde gergin dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Şubat ayı oturumunda AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar belediye başkanı Tancı Özcan'a su şişesi fırlatmıştı. Bugün yapılan oturumda Özcan, Çınar'dan özür dilemesini istedi. Gergin dakikaların yaşandığı oturumda AK Partili üyeler Çınar'ın çevresinde toplandı. Talebi reddeden Çınar, zabıtalar eşliğinde dışarı çıkarıldı. Takip et. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında bir önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'ı özür dilemeye davet etti. Özür dilemeyen Çınar, zabıta eşliğinde salondan çıkarılırken bu sırada gerginlik yaşandı. Özür dilemesi için kürsüye davet etti. Bolu Belediye Meclisi'nde Şubat ayı toplantısında yaşanan tartışma sırasında AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Yaşanan gerginlik Nisan ayı belediye meclisi toplantısında yeniden gündeme geldi. Toplantının başında Başkan Özcan, Hacar Çınar'ı bir önceki meclis toplantısında su şişesi fırlatması nedeniyle özür dilemeye davet etti. Özcan, Hacar Çınar'a, Belediye Meclis Üyesi Hacar Çınar burada. Şubat ayında şahsıma, halkın iradesiyle oluşan belediye başkanlığı makamına ve meclis makamına fiili ve ağzı alınmayacak şekilde hakaretlerle saldırıda bulunmuştu. Kendisini özür dilemek üzere kürsüye davet ediyorum. Ayrıca Atatürk posterini de kırmışsınız, kamu malına zarar vermekten hakkınızda suç duyurusunda bulunulacak hem de sizden tazmin edeceğiz, dedi. Ancak Hacer Çınar, Özcan'ın talebini yerine getirmedi ve özür dilemeyeceğini söyledi. Sabıtalara talimat verdi. Bunun üzerine Tanju Özcan, zabıtaya Hacer Çınar'ın salondan çıkarılması talimatını verdi. Zabıta ekiplerinin gelmesi üzerine AK Partili diğer meclis üyeleri Hatice Çınar'ın çevresinde toplandı. AK Parti meclis üyeleri ile Başkan Özcan arasında sert tartışmalar yaşandı. Bizi toplayacak mısınız? Duruma tepki gösteren AK Partili meclis üyesi Kamuran Avcı, zabıta fiziki müdahale edeceğim diyor Sayın Başkan. Bizi toplayacak mısınız? dedi. Yaşanan gerginliğin ardından Hacar Çınar, zabıta ekiplerinin gözetiminde salondan ayrılırken meclis oturumuna devam edildi. Diğer AK Parti meclis üyeleri toplantıya devam etti, THA. Bolu Belediye Meclisi karıştı. AK Partili Meclis Üyesi Tancı Özcan'a su şişesi fırlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber göre ülkesinde duyurdular. Fenerbahçe'yle George sus dönemi sona eriyor. Başlığıyla açıkladılar. Adaylar ise bakın kim çıktı. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Süper Trosper'in 27. haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Sarıla Hücretler ilk yarısının bir sürü kapattı kapattığı Müsabak, müsabakadan 4 ikilik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye taraftarla rakiplerinin 10 kişi kalmasına rağmen alınan yenilgi sonrasında sosyal medya üzerinden teknik direktör Ojo Gece Susu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Deneyimli çalıştırıcının ülkesi Portekiz'de çıkan haberlere göre Fenerbahçe flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika ülkesinde duyurdular. Fenerbahçe'de George Jesus dönemi sona eriyor. Başlayını açıkladılar. Adaylar ise 3 Nisan 2023 19.36 son güncelleme. 3 Nisan 2023 19.43. Son dakika haberleri. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı, lacivertliler ilk yarısını bir, sıfır önde kapattığı müsabakadan dört, iki ilik mağlubiyette ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, rakiplerinin on kişi kalmasına rağmen alınan gelindiği sonrasında sosyal medya üzerinden teknik direktör George Vesos'u eleştiri yağmuruna tutmuştu. Deneyimli çalıştırıcının ülkesi Portekiz'de çıkan haberlere göre Fenerbahçe'de flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe Beşiktaş derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı lacivertliler, rakibinin ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Taraftarlardan tepki gelmişti. Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın ardından teknik direktör George Jesus ve ekibine yoğun şekilde tepki göstermişti. Portekiz'de duyurdular. Yaşananların üzerine deneyimli çalıştırıcının ülkesi Portekiz'de flash bir haber gündeme geldi. Kısa sürede yollar ayrılacak. Abola'nın haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar kısa süre içerisinde ayrılacak. Kayseri Spor Öncesi'nde Bezilya'nın basın yayın organı Ole Esporten'in haberinde ise George Jesus'un sözleşmesinin presi için Fenerbahçe yönetiminin görüşme yaptığı ve Kayseri spor maçı öncesi ayrılığın gerçekleşebileceği kaydedildi. Adaylar ise. Değil ya'ndan haberde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında ise Sergen Yalçın ve İsmail Kartal gösterildi. Bu sezonki performansı. Bu sezon Fenerbahçe'de 39 resmi maça çıkan George Jesus, 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.18 lig puan ortalaması yakaladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylarına ilişkin YSK'dan açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden adaylığına ilişkin açıklama gel. Yapılan açıklamaya göre yeni sistemle girdilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci 5 yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı, ifadelere yer verilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama. 3 Nisan 2023 18:07 son güncelleme. 3 Nisan 2023 20:16. Yüksek Seçim Kurulu'ndan YSK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı, ifadelerine yer verildi. Takip et. Yüksek Seçim Kurulu, YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yönündeki itirazların reddine ilişkin kararlarının gerekçesini açıkladı. Erdoğan'ın adaylığına itirazlarda bulunulması üzerine verilen iki kararın gerekçeleri kurulun internet sayfasında yayınlandı. Görev süresine ilişkin kararda 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı iddiasına dair itirazların incelendiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı seçilebilme koşullarına ilişkin anayasadaki maddelere yer verilen gerekçede Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5 yıl olduğu bir kişinin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği anımsatıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen kanunlara değinilen gerekçede buna göre Cumhurbaşkanının görev süresinin birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceği bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun ile 2017'de anayasada köklü değişiklikler yapıldığı ve parlamenter hükümet sistemine son verilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği belirtilen gerekçede şunlar kaydedildi. Yapılan bu anayasa değişikliğiyle yetkisiz, sorumsuz ve cezai sorumluluğu sınırlı olan Cumhurbaşkanı'nın, yürütme yetkisinin tek başına kendisine ait olduğu, yaptığı her türlü iş ve işlemden tek başına ve tam sorumlu olan, her türlü karar ve işlemlerinin tamamının yargı denetimine tabi olduğu, cezai sorumluluğu tam bir Cumhurbaşkanı haline getirilmesi nedeniyle, anayasa değişikliği öncesinde anayasanın öngördüğü parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı ile değişiklik sonrasında kabul edilen yeni, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki Cumhurbaşkanı arasında kullanılan nafız dışında hiçbir bakımdan özdeşlik bulunmamaktadır. Kararda 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde Anayasa'nın 101 ve geçici 21 A maddeleri hükümlerine göre yapılan ilk seçim olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk seçildiği tarihin 10 Ağustos 2014 olduğu, 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin ise 1 Kasım 2015'te yapıldığı belirtilen gerekçede şu ifadeler yer aldı. Anılan Cumhurbaşkanı seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle birlikte yapılmayıp, münferiden yapılmış bir seçimdir. Buna karşın 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ise Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte aynı gün 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. Anayasanın 101. ve 6271 sayılı kanunun 3. maddesine göre, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecektir. Bir başka deyişle, birlikte yapılan ilk seçim 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimdir. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden de birlikte yapılan ilk seçim tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan birinci dönem 5 yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır. Bu durumda yukarıda belirtilen nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmesi gerekmektedir. Somut hiçbir delil yok. YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itirazlara yönelik bir diğer kararının gerekçesinde de anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yüksek öğrenim yapmış Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçileceğinin hükme bağlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde adaylık başvurusunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın ibraz edilen onaylı diploma örneğinin incelendiği belirtilen gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4 yıl süreli lisans diplomasının diploma numarasının 8.345. Mezuniyet tarihinin 1981 Şubat olduğu, Dekan profesör Doktor Ömer Faruk Batıral ile Rektör profesör Dr. Orhan Oğuz İnzalı diplomanın İstanbul 15. noterince 27 Haziran 2014 tarih ve 1113. Yevmi ile onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve iki örnek verildiğini onayların şeklinde onaylı olduğu anlaşılmıştır. İfadesine yer verildi. Gerekçe de şu değerlendirmede bulunuldu. Noter onaylı diploma örneğinin sahteliği ancak mahkeme kararı veya aynı kuvvette başka bir belge ile ispatlanabilir. Kaldı ki başvuru sahipleri, diplomanın sahte olduğunu değil, sahteliği konusunda kuşku oluştuğunu, YSK'nın bunu araştırması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bir başka anlatımla, ibraz edilen diplomanın sahteliğini ortaya koyan somut hiçbir delil sunulmamış, aksine diplomanın sahte olduğu konusunda kuşkular olduğu belirtilerek bu kuşkunun giderilmesi talep edilmiştir. İddianın soyut olduğu itiraz sahiplerinin kabulünden de anlaşılmaktadır. Kurulumuzun bu konuda daha önce vermiş olduğu kesinleşmiş çok sayıda kararında da ifade edildiği üzere iddiaların soyut iddialar olduğu ve hukuken kabul edilebilir nitelik taşımadığı anlaşıldığından taleplerin reddine karar verilmesi gerekmiştir. YSK, oy birliğiyle verdiği kararların örneğini itiraz sahiplerine gönderdi. YSK'dan Kiliçdaroğlu ve ince Açıklaması YSK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazları reddetmesine ilişkin kararlarının gerekçelerini açıkladı. Kurulun internet sitesinde yayımlanan gerekçelerde, Anayasa ve Cumhurbaşkanı seçimi kanunundaki ilgili hükümlere yer verildi. Gerekçelerde Kılıçdaroğlu ve İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların, Anayasa ve Cumhurbaşkanı seçimi kanununun hükümlerinde yer alan Cumhurbaşkanı adaylığı için aranan şartlar kapsamında olmadığı belirtildi. İtirazların yerinde bulunmadığı ve Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylık koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirilen gerekçelerde, bu sebeplerle itirazların reddine karar verilmesi gerektiği kaydedildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini 30 Mart'ta açıklamıştı. Anadolu Ajansı İlginizi çekebilir. YSK'dan seçmen kaydı açıklaması. Bana haber bültürümüz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika habere göre Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 6 yıl daha afet bölgesi ilan edildi. Tunceli Kayseri, Mart. 6 Şubat'ta peş peşe gerçekleşen ve bir birçok ilde 50 bini aşkın can kaybına ilan olan depremin ardından 11 elimiz afet bölgesi ilan edilmişti. Son dakika geçmesine göre... 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Afat'ın aktardığı bilgilere göre afet bölgesi ilan edilen şehirler arasında Tunceli, Mardin, Bingöl, Nide, Batman ve Kayseri. Son dakika haberi, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Tunceli, Kayseri, Mardin. 3 Nisan 2023-1538 son güncelleme, 3 Nisan 2023-1645. 6 Şubat'ta peş peşe gerçekleşen ve birçok ilde 50.000'e aşkın can kaybına neden olan depremin ardından 11 ilimiz afet bölgesi ilan edilmişti. Son dakika gelişmesine göre 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Afad'ın aktardığı bilgiye göre afet bölgesi ilan edilen şehirler arasında Tunceli, Mardin, Bingöl, Niğde, Batman ve Kayseri var. Takip et. Son dakika haberi 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Nide, Batman'da afet bölgesi ilan edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50.000'i açmıştı. Özellikle Hatay, Maraş, Gaziantep, Adıyaman gibi şehirler depremde büyük hasar görmüştü. Son dakika afet duyurdu. 6 ilde afet bölgesi oldu. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Nide, Batmanda afet bölgesi ilan edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilmiştir. <gülüyor> Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli Nide ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bodrum'u vurdu. Tekne battı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Köybaşı Trabzonspor ve A Milli Takım Kayserispor'dan Çağdaş Atan için resmi açıklama hocamızın yolu açık olsun dedi Kayserispor kulübü basın sözcüsü Samet Koç, yeni direktör Çağdaş Atan hakkında övgü dolu ifade kullandı. Koç, adı e, Koç, adı son dönemde Süper Lig'in büyük takımları ve milli takım ile anılan at, e, Atan için Çağdaş hocanın adını şampiyonluğu hedefleyen büyük bir, Büyük takımlarla hatta milli takımla anılması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor şeklinde konuştu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve A milli takım. Ana haberde. Kayseri Spor'dan Çağdaş Atan için nasıl açıklama? Hocamızın yolu açık olsun. 3 Nisan 2023 18.45 son güncelleme. 3 Nisan 2023 18.45 Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç, teknik direktör Çağdaş Atan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Koç, adı son dönemde Süper Lig'in büyük takımları ve milli takım ile anılan Atan için, Çağdaş Hoca'nın adının şampiyonluğu hedefleyen büyük takımlarla hatta milli takımla anılması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, şeklinde konuştu. Takip et. Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç, zira Türkiye Kupası Çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale çıkacaklarına inandığını söyledi. Kulübün YouTube kanalında gazetecilerin ve taraftarların sorularını yanıtlayan Koç, Fenerbahçe maçının yanı sıra transfer tahtasının kapalı olması ve teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin sport otosüperlikte evinde Beşiktaş'a yenilmesinin kendileri için bir şans olabileceğine dikkati çeken Koç, bu moral bozukluğunun değerlendirilebileceğini belirtti. Kayseri Spor'un, bu yıllık başlarken önüne iki hedef koyduğunu anlatan koç, bunlardan birinin ligde 51 puana ulaşmak ve diğerinin de Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu aktardı. Fenerbahçe'ye bir tepki var, avantaja çevirebiliriz. Kupada geçen yıl olduğu gibi final oynamayı ve kupayı tesislere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan koç, Fenerbahçe maçına önem veriyoruz. Hocamız, oyuncularımız, yönetim ve tüm camiamız bunun bilincinde kazanacağımıza inanıyorum. Dün Fenerbahçe tribünlerinin ciddi bir tepkisi vardı. Bu tepkiler mutlaka futbolcular üzerinde de bir etki oluşturuyor. Kayserispor'un oynayacağı maçta da öne geçmek yine bu tepkileri beraberinde getirebilir ve bunu avantaja çevirebiliriz diye düşünüyorum dedi. İnşallah muvaffak olacağız. Bir soru üzerine transfer tahtasını açmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan koç, süper ligde mücadele ediyorsanız zengin bir kadronuzun olması gerekiyor. Geçtiğimiz yılın kadrosuyla devam ediyoruz ve 5'ten fazla oyuncu kaybettik. Transfer tahtasının açılmayacağı bir ortamda, sözleşmesini yenileyemediğimiz oyuncuların da ayrılığını göz önünde bulundurursak önümüzdeki yıl süperlikte mücadele etmek çok daha zorlaşacak. Bu manada transfer tahtasının açılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve inşallah bunda muvaffak olacağız, diye konuştu. Hocamın yolu açık olsun. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın geleceğine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı. Çağdaş Hoca'nın adının şampiyonluğu hedefleyen büyük takımlarla hatta milli takımla anılması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çağdaş Hoca'mın yolu açık olsun, önünde çok güzel günler var ama önce Kayseri Spor'la ilgili kurduğumuz hayallerimiz var. Bütçelerden büyük bu hayaller ama biz Çağdaş Hoca'ya güveniyoruz. O da bize güveniyor. Önce Kayseri Spor'daki hedefleri yakalayalım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Volkan Demirem. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler spe 27 hafta oynanmaya devam ediyor Bugün ise İstanbulspor kendi evinde Bakars Fatih Kara konu geliyor. Maç Esenyurt Necmi Kadolu Sardım'ın oynanıyor. Maçı Atilla Karaoğlu'dan yönetiyor. Şu anda 0-0 maç devam ediyor ve maçta 26. dakika oynanıyor. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bodrum'u fırtına vurdu. Balıkçı teknesi battı. Feribot seferleri iptal edildi. Bodrum'da şiddetli fırtına hayata olumsuz etkiliyor bir test iskeresinde demirli bir balıkçı teknesi su olarak battı. Diğer yandan ise Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Bodrum'u fırtına vurdu. Balıkçı teknesi battı, feribot seferleri iptal edildi. 3 Nisan 2023-2021 son güncelleme 3 Nisan 2023-2020'dir. Bodrum'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle vites iskelesinde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı. Diğer yandan ise Bodrum datçı arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Takip et. Mula'nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar fırtınaya döndü. Güneydoğu yönünden esen fırtına günlük yaşama olumsuz etkiledi. Denizciler koylara sığındı. Fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. Vites iskelesinde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı. Vatan tekne yanındaki tekneye de hafif şekilde zarar verdi. Ahşap tekne vinç yardımıyla kurtarıldı. Kimi denizcilerin de teknelerini koylara demirlediği görüldü. Seferler iptal. Diğer yandan Bodrum'dakça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi. Mula Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada 4 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bodrum, DATÇA 10.00 ve DATÇA, Bodrum 16.00 Feribot Seferleri Hava Muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir denildi. Haciha, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber fülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakikada Benegül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında konuştu. Türkiye'nin bugün geldiği yer ilk aslın zirvesi ittir. Son dakika Benegül Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle iftar programında konuştu. Erdoğan Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk aslın zirvesi. Bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye yüzyılının ilk adımıdır ifadesini kullandı. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında konuştu. Türkiye'nin bugün geldiği yer ilk asrın zirvesi. 3 Nisan 2023-2013 son güncelleme, 3 Nisan 2023-2023. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk aslının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye yüzyılının ilk adımıdır, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletvekilleriyle iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın izniyle depremzedelerimize bir yıl içinde 319 bin konut yaparak şehirleri ayağa kaldırma sözünü tekrar veriyoruz. İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize, milletimize yaptığını hizmetler için şahsım ve milletin adına şükranlarımı sunuyorum. Millete hizmet etmenin manevi hası, bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Depremler nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir. Depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekili olduğunu da biliyorum. Kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem felaketinin altında kalmadık, kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Hızlı karar alma sayesinde ülkemiz küresel krizlerden en az kayıpla çıkmayı başarmıştır. Deprem felaketinin de üstesinden geleceğiz. Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye yüzyılının ilk adımıdır. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi imkanlarını kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında çıkarma hedefine daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ne bu? Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tenif direktör sahaya girdi. Olay çıktı. Rakip kalecinin futbolcularına küfretme, küfretmesinin ardından ortalık karıştı. Şunak'ın Cizli oynanan bölgesel amatör lig maçında rakip takım kalecisi Yeşil Varto spor kalecisi Sabrıcan'ın futbolcularına küfretmesini ve hakemin kaleciyi sarıcıya sarı kart ile cezalandırmasını kabullenemeyen Cizli Serhat Spor teknik Direktörü Melik Unan, kaleciyi saha içinde kovaladı. Teknik direktör sahaya girdi, olay çıktı. Rakip kalecinin futbolcularına küfretmesinin ardından 3 Nisan 2023 19:14 14 son güncelleme, 3 Nisan 2023 19:14 14 Şırnak'ın Cizre ilçesinde oynanan bölgesel amatörlik bal maçında rakip takım kalecisi Yeşil Varto Spor Kalecisi Sabri Can'ın futbolcularına küfretmesini ve hakemin kaleciyi sadece sarı kart ile cezalandırmasını kabullenemeyen Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Ulan, kaleciyi saha içinde kovaladı. Takip et. Cizre Serhat Spor ile Yeşil Varto futbol takımları arasındaki bal müsabakası, sahiçi olayları nedeniyle Hakem Hasan Basri Beyler tarafından tatil edildi. Cizre ilçesi Hamit Özak stadyumunda oynanan mücadelede konut takımın 87. dakikada İsmail Can Taşkıran'ın attığı gol ile bir sıfır öne geçmesinin ardından uzatma dakikalarında sahiçi adeta savaş alanına döndü. Yeşil Varto Spor Kalecisi Sabri Can'ın yedek kulübesinde oturan sporculara küfretmesini ve hakemin kaleciye kırmızı kart yerine sarı kart vermesini kabul etmeyi bitiraz eden Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan, itirazlarını sürdürünce kırmızı kartla cezalandırıldı. Karttan sonra sinirlerine hakim olamayan genç teknik direktör, önce hakemin üstüne yürüdü akabinde de Yeşil Varto Spor Kalecisi Sabri Can'ı saha içinde kovaladı. Olaya iki takım sporcuları da karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta olaylar durulmayınca Hakem Hasan Basri Beyter karşılaşmayı tatil etti. Tribünde de taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı. Çıkan arbede küçük bir çocuk ezilme tehlikesi yaşayınca çocuğun yakınları ve polisler arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından küçük çocuk bir yakınının kucağında gözyaşları arasında stat'tan çıkarıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Stat önünde olay. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunda bugün şovun sonu önüne bitiyordu. Taklalar atan araçtan böyle fırladı Arf Offroad yapan aracın kazağını kameralara yansıtı. Advin'in Borşka ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen kazada offroad yapan araç tatlı. Devrilen araç içinde bulunan bir kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye bakın nasıl yansıdı. Advin'de offroad yapan aracın kazağını kamerada. 3 Nisan 2023 15.53 son güncelleme. 3 Nisan 2023 15.53 Atvin'in Boçka ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen kazada o yapan araç takla attı Devrilen araç içinde bulunan bir kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Takip et. Olay ilçeye bağlı İbrikli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazili araçlarıyla ormanlık alanda mini gösteri yapan bir grup, Karla Kaplı Dik Yamaç'tan çıkmaya çalıştılar. Zorlu parkuru tırmanmaya çalışan Offroad tutkunu Serdar Mert Türk ve İnanç Tatar zirveye çıktığı sırada, sürücü aracının hakimiyetini kaybedince aracı devrilerek taklalar attı. Taklalar atan aracın içinde bulunan İnanç Tatar, aracın kapısı açılınca önce araçtan fırladı, daha sonra taklalar atarak üzerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir kişinin yaralandığı kazada yürekleri aza gelirken, etrafta bulunanlar o anları cep telefonları ile an, be an kaydetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ana haber süpürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Karaman'da katliam gibi kaza meydana geldi. Cipteki 5 kişi hayatını kaybetti. Karaman'da içinde mermer ocağı işçilerini taşıdığı belirlenen cip kontrolden çıkarak taklılardı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Karen'in bir kişi de yaralandı. Karaman'da katliam gibi kaza. Cipteki 5 kişi hayatını kaybetti. 3 Nisan 2023-19-25 son güncelleme. 3 Nisan 2023 19:25 Karaman'da içinde mermer ocağı işçilerini taşıdığı belirlenen cip kontrolden çıkarak takla attı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kahreden kazada bir kişi de yaralandı. Takip et. Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin daha yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sen. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ise diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Nebahat'te Meral e bir kez daha kayıp balık Nemo cevabı geldi. Köpek balıklarla uğraşıyoruz dedi. Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebahat'i İYİ Parti Genel Başkanı Meral kayıp balık Nemo göndermesi bir kez daha yanıt verdi. 56 gündür deprem bölgesinde görevli olduğuna altını çizen Bakan Nebati, vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışmalarımızı sürdürürken maalesef bir yandan da köpek balıklarıyla uğraşıyoruz ifadesini kullandı. Bakan Nebati'den Meral Akşener'e bir kez daha kayıp balık nemo cevabı. Köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz. 3 Nisan 2023-1936 son güncelleme 3 Nisan 2023-1936 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kayıp balık nemo göndermesine bir kez daha yanıt verdi. 56 gündür deprem bölgesinde görevli olduğunun altını çizen bakan Nebati, vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışmalarımızı sürdürürken maalesef bir yandan da köpek balıklarıyla uğraşıyoruz, ifadelerini kullandı. Takip et. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Atay Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kayıp Balık Nemo filmine göndermeyle Kayıp Bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Sözlerine bir kez daha yanıt veren Bakan Nebati, 56 gündür deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çok şükür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayıp falan değiliz. Sahadayız. İnsanlarla beraberiz. Kardeşlerimizle birlikte enkazın başında olduk. Birlikte enkazı kaldırdık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak bilin ki ya bir depremzedenin yanında omzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz ya da bir zelzeleyle beraber birlikte eşyalarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz. Asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı, çözüm üzerine çözüm üreterek vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışıyoruz. Maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz dedi hükümet olarak asgari gayreti göstermeye devam edeceğiz deprem bölgesinde istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50.000 kişiye çıkardıklarını belirten bakan nebati bir yandan depremin yaralarını Diğer yandan da milletimizin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz son olarak en düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya yükseltik Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye tutarını da 2000 lira olarak belirledik. Bu düzenlemelere EYT'li kardeşlerimiz de dahildir. Asın felaketinde tüm yaraları kapatana kadar hükümet olarak asgari gayreti göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Tedbirleri hızlı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız 0,79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yaralanabilecektir hatırlatmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat'i sözlerini şöyle sürdürdü. Ev sahiplerinin yanı sıra en az bir yıldır riski yapıda oturan kiracılarında bu kredinden faydalanabilmesine imkan getiriyor. Binaların güçlendirilmesi amacıyla da kredi paketi sunuyoruz. Deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşlarımızı, ve veren sektörümüzü destekleyici diyerek tedbirleri de hızlı hayata geçirdik. Bölgedeki esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa gittik. Yeni KGF paketlerini uygulamaya koyduk. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini öteledik. Uygun faizli yeni kredi imkanlarını devreye aldık. Hataya en modern şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar toplam 12.500 konteynerin kurulumunu tamamladık ve kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık, diyen Bakan Nebati, bir yıl içinde 319.000 konut ve köy evini tamamlayarak toplamda 650.000 konut inşa edeceğiz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy yeri ve hastane sayısı 56.323'e ulaşmıştır. Hatay'da 3.122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Antakya, İskenderun ve Defne Devlet Hastanelerimizin inşaatına başladık. Bununla da yetinmiyor. ataya yataklı ve en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan riskli alanlarda yer alan ya da riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini arttırıyoruz şeklinde konuştu. Her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bugüne kadar toplam 89.262 dosya için 908 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını belirten Bakan Nebatı, Hatay'da ödemesi yapılan hasar tutarı ise 4,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Hatay'da depremden zarar gören, hasar gören ve yıkık, acil yıkılacak, ağır hasar ve orta hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölüm sayı 333.825'tir. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için çevir, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hazine olarak her türlü finansman imkanını da anında seferber ediyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner kuruyoruz, ifadelerini kullandı. Taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. Bölgede yaklaşık 1.7 milyon depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını hatırlatan Bakan Nebati, Hatay'da ise 352 bine aşkın hanemize toplam 3.5 milyar lira acil yardım destek ödemesinde bulunduk. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. 172.262 afetzedemize ise, hanebaşı 15 bin lira olmak üzere toplam 2.6 milyar lira afetzede taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik, dedi. İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan milletvekillerine seslendi, hedefimiz. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kayınbiraderini öldürüp başına polisi beklediği dehşet anları kameralara yansıdı. Şanlıfı'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Çocuk annesi Hülya Bey kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü ilişki yaşadığı Kayınbiraderi Ferdi Bey'i suak ortasında tabancayla öldürdü. Hülya Bey elinde silahla kayınbiraderinin cesedi başında polisi bekledi. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya Bey, Namusumu temizleyelim diyerek polise teslim oldu. Korkutu da anlara, saniye saniye kameralara bakın nasıl Kayın biraderini öldürüp başında polisi bekledi. Dehşet anları kamerada. 3 Nisan 2023-16.30 son güncelleme. 3 Nisan 2023-17.47. Şanlıurfa'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Üç çocuk annesi Hülya B. 33, kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü ilişki yaşadığı kayınbiraderi Ferdi Bey'i bir sokak ortasında tabancayla öldürdü. Hülya B. elinde silahla kayınbiraderinin cesedi başında polisi bekledi. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya B. namusumu temizledim diyerek polise teslim oldu. Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları. Takip et. Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Paşabağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evli, 3 çocuk annesi Hülya Bey eşinin kardeşi Ferdi Bey ile ilişki yaşadı. Ferdi Bey yengesiyle yakınlaşmalarını kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya Bey eşi ve çocuklarıyla 3 ay önce Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi Bey şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntülerle sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı. Diyarbakır'dan geldi. Tehditler üzerine Hülya Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelip kayınbiraderiyle buluştu. Hülya B. buluşma noktasına gelen kayınbiraderine yanındaki tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yılan Ferdi olay yerinde hayatını kaybetti. Namusumu temizledim. Mahallede tedirginliğe neden olan olay sırasında kayınbiraderinin başında bekleyip çevredekilerden polisi aramalarını isteyen Hülya beni yuvandan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum? Namusumu temizledim diye bağırdı. Hülya daha sonra ihbarlı olay yerine sevk edilen polis ekiplerine elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Sağlıkçıların kontrolünde öldüğü belirlenen Ferdi Bey, nincansız cansız bedeni, otoksi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Hülya B. nin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. FOX sunucusu İlker Karagöz, röportaj adamın videosunu gerçek... Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tipten Önder Özen'in sürprizi geldi. Erkan Başta kameralar karşısına geçti. Ünlü spor yorumcusu gündem oldu. Seçilmeye 40 gün kadar siyasi kulisleri hareketlenirken ünlü isimleri milletvekili adayı olarak götüren Türkiye İşçi Partisi yine gündem oldu. Parti'nin spor politikalarını açıklayan Genel Başkan Erkan Baş'ın yanındaki isimler dikkat çekti. başla birlikte eski teyni direktör ve spor yorumcusu Önder Özel ile eski milli basketbolcu Renzetilli kameralar karşısına geçerek 10 maddelik bir manifesto açıkladı. Söz konusu isimler tipin yeni transferleri olarak yorumlandı. Tipten önder özen sürprizi. Erkan başta kameralar karşısına geçti. Ünlü spor yorumcusu gündem oldu. 3 Nisan 2023-1536 son güncelleme. 3 Nisan 2023-1553. Seçimlere 40 gün kala siyaset kulisleri hareketlenirken, ünlü isimleri milletvekili adayı olarak gösteren Türkiye İşçi Partisi, tip yine gündem oldu. Partisinin spor politikalarını açıklayan Genel Başkan Erkan Baş'ın yanındaki isimler dikkat çekti. Baş ile birlikte eski teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Özen ile eski milli basketbolcu Remzi Dilli kameralar karşısına geçerek 10 maddelik bir manifesto açıkladı. Söz konusu isimler tipin yeni transferleri olarak yorumlandı. Takip et. Mehmet Asantu, As İrfan Değirmenci, Serhat Özcan gibi kamuoyunda tanınmış ünlü isimleri 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olarak göstererek dikkatleri üzerine çeken Türkiye İşçi Partisi'nden tip yine gündem yaratacak bir hamle geldi. Partisinin spor politikalarıyla ilgili hazırladığı 10 maddelik manifestoyu açıklayan Genel Başkan Erkan Baş, kameraların karşısına geçerken yanında bulunan isimler sosyal medyada çok konuşuldu. Erkan Baş'ın yanında Önder Özen olması dikkat çekti. Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Baş'ın yanında Beşiktaş'ın eski sportif direktörü ve spor yorumcusu Önder Özen yer aldı. Özenli birlikte eski milli basketbolcu Demzi Dillide de hazır bulundu. Basın açıklamasında konuşan Önder Özen, inşaat meselesinin üzerinde durduğunu belirtti. Özen, çocukken futbol oynadığı stadın şu an millet bahçesi olduğunu belirterek yerine sadece futbol oynanacak bir futbol sahası yapıldığını söyledi. Özen, çok amaçlı spor salonlarının bittiğini ve şu an yapılan stadların tek vadinin gel ve tüket olduğunu belirtti. Önder Özen tipin yeni transferi mi? Özen'in başın yanında yer alması tip yeni transfer mi yaptı sorularını beraberinde getirdi. Spor politikaları çalışma grubunda yer alan dilli ise manifestoda yer alan talepleri şu şekilde sıraladı. Sporda bütünlüklü bir planlama sağlanmalı. İnsanlar kolay, bedava bir şekilde spora ulaşmalı. Bununla ilgili olarak kentsel mekanlar yeniden düzenlenmeli. Eğitim ve spor paralel hale gelmeli. İki konuyla ilgili politikalar arasında eş güdüm sağlanmalı. Her branşa gerektiği kadar destek verilmeli. Tüm spor dalları yaygınlaştırılmalı. Spor emekçilerinin sorunları çözülmeli. Sendikanın önü açılmalı. Haklarını almalarının önündeki engeller kaldırılmalı. İlginizi çekebilir. Cennet Mahallesi'nin Selim Serhat Özcan milletvekili aday adayı oldu. İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu. O partinin genel başkanı duyurdu. HİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu. Mehmet Aslantur teklifimizi kabul etti. Sporda şiddet önlenmeli. Her alanda olduğu gibi spor yönetimi de demokratikleşmeli. Sporun mali denetimi sağlanmalı. Federasyon yönetimlerinde nitelikli kadrolar yer almalı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Deborah Peykoton'un kırlı iç çamaşırına akıllara durgunluk veren tepki. Ne ada ne Ferdi. E-Bahç... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tarih kayda korkunç olay yaşandı görenler hemen tıp fakültesi öğrencisiydi. Mersin'in Çanrı Yayla ilçesini deşede düşüren bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki Mersin, Mersin Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi Selahattin Sal Suluhan Tarihin Nemru, e, Namrun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düştü. Görenlerin Bağı üzerine ekipler seyrettirirken, Suluhan'ın hayatını kaybetti belliens. Tarihi kalede korkunç olay. Görenler hemen, tıp fakültesi öğrencisiydi. 3 Nisan 2023 17:57 son güncelleme. 3 Nisan 2023 17:57. Mersin'in Çamlıayla ilçesinde devlete düşüren bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan, tarihi Namnun Kalesi'nin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düştü. Görenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edilirken Suluhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Takip et. Kan donduran olay, Çamlıya'yla ilçesindeki tarihi namnun Kalesi bölgesinde yaşandı. Çevredekiler, kalenin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen bir kişiyi gördü. Bunun üzerine görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tıp Fakültesi öğrencisi yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kimliğini belirledikleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morbe kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi. Devşet anları kamerada. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. FOX ok sunucusu İlker Karagöz, röportaj adamın videosunu gerçek sandı. Mahzun Karaca o paylaşımı yaptı. Ola haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ayasovcu Camii'ndeki imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma önlem alındı. Ayasovcu Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine Donalma çalışmaları sonrası kapılara setler çekilerek koruma altına alındı. Ayasofya camindeki İmparatorluk kapısına cam bölmeli koruma önlemi. 3 Nisan 2023 17 son güncelleme. 3 Nisan 2023-17-15 Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'nda bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine onarılma çalışmaları sonrası kapılara setler çekilerek koruma altına alındı. Takip et. Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı olarak bilinen ahşap kapısı herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alındı. İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı'nda geçtiğimiz yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuş, daha sonra onarılmıştı. İmparator kapısında yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındığı görüldü. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye elektrikli scooterlar için düğmeye bastı. Yeni eylem planı hazırlandı. İşte detaylar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi elektrikli skuterler için yeni eylem planı açıkladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirecek. Hassas bölge olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 km olarak sınır, sınırlandırılacak ifadeye yer verilmiş. İBB elektrikli skuterler için düğmeye bastı. Yeni eylem planı hazır. İşte detaylar. 3 Nisan 2023-17.50 son güncelleme 3 Nisan 2023-17.55 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB elektrikli scooterler için yeni eylem planını açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada, trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. hassas bölge olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 km olarak sınırlandırılacak ifadelerine yer verildi. Takip et. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, elektrikli skuter kullanımı ile ilgili hız sınırı, park alanı ve eğitim şartı gibi konularda yeni eylem planını hayata geçireceğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, bütün dünya metropollerinde sorun olmaya başlayan elektrikli skuter kullanımı ile ilgili yeni eylem planının hayata geçirileceği belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün 8 maddelik skuter eylem planı belirlediğine değinilen açıklamada, İstanbul'un farklı noktalarında 1500 park alanı oluşturulacağı, ilçe belediyelerinin katkısıyla belirlenen park alanlarının kurulumuna skuter operatörlerinin de katkı vereceği, park alanlarının 6 ay içerisinde hazır hale getirileceği aktarıldı. Farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbul Kart ile entegre olacak. Kullandıkları skuterleri genişi güzel yerlere değil, bu park alanlarına bırakanlardan açılış ücreti alınmayacağı, bu kurala uyan kullanıcılara toplam ödeyecekleri ücretten %15'i bulan bir indirim yapılacağına dikkati çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı. Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. Assas bölge olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 km olarak sınırlandırılacak. İlgili tüm operatörler, eskuter kullanım verilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacak. Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek. Operatörler iki ayda bir eğitim çalışması düzenlemekte yükümlü olacak. Halen İstanbul'da faaliyet gösteren yedi farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbul Kart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek. Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak. Hız siniri belirlendi. Açıklamada, ilçelerde elektrikli skuter komisyonları kurulacağı, ayda bir toplanacağı, ilçe belediyelerinin, operatörlerin ve İBB'nin eşgüdüm içerisinde hareket edeceği vurgulanan açıklamada, 2024 itibariyle tek kişinin ilk 5 kullanımında hız sınırının saatte 12,5 km olarak sınırlandırılacağı bildirildi. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle. Yaklaşanlar ve son çıkar.